Eskisar, tarih, kültür, sanat binlerce yıllık geçmiş Osmanlı'nın devlet olmasında önemli kilometre taşı Pelakan'ın savaşının yapıldığı yer Orhan Gazi'nin emaneti 3000 yıllık kalesiyle ve ünlü ressam Osman Hamdi'nin müzesiyle bir kültür, sanat ve dünyaca meşhur olması gereken bir bölge çok değerli bir dostla birlikteyiz Eskisar'da doğumlu. sizi bir tanıyalım efendim ben Ali Sarı yeni, yeni göbektir burada yaşayan dedelerimin dedelerin, dedelerin dahi burada yaşayan çok güzel nadide yani köylü, şimdi mahalle olduk. Yalnız benim çocukluğumda 55 yıl önceki durumda çok çok güzel bir yerdi. İstanbul'un mesire yeri olarak e, geçiyordu. Burada zeytincilik vardı, hayvancılık vardı, balıkçılık vardı, çiftçilik vardı. Yani ne istiyorsanız vardı. Osman Hamdi Bey buraya zamanında gelmiş. Osman Hamdi Bey'imiz burada sadece resim yapmamış. Burada e, ipek böcekçiliği yapmış. Arkada böcekhane vardı. Sonra e, zeytin yağı çıkartıp yurt dışına zeytinyağı satışı yapılmış. Yani buradan böyle çiftçilik o zamanlardan beri geliyor. Bizim bildiğimiz denizimiz benim zamanımda da balık zaten burada 150 çeşit falan bir balık, balığımız vardı. O balıklarda şimdiki sanayiden sonra azaldı, azaldı. 10 çeşit falan bir balığımız var. E, burada İstanbul'un Mesire yerlerinden bir tanesi kenarda kalmış, gizli kalmış bir cennet burası. Gelmek isteyen, görmek isteyen herkes gelebilir. Yani burada Eskisar. Hepimiz Eskişadıyız. İnşallah burayı daha güzel tanıtıp insanların buraya gelmesini, buralarda eğlenmesini ve buralardan faydalanmasını istiyoruz. Teşekkür ederim.